Yeni doğan bebeklerde görmüş olduğumuz sık kulak deformasyonlarından birisi de stals ya da Spok ear olarak da adlandırdığımız kulağın helix bölgesindeki kıvrımın dışarıya doğru olması deformitesidir. Stals deformitesi çok sık görmekteyiz. Bunlar erken dönemde başvurulduğu takdirde kolaylıkla düzeltilebilmektedir. Eğer geç dönemde başvurulursa başarı şansı çok düşebilmektedir. İleriki yaşlarda bu deformite ile kozmetik olarak bebek hem çocuk daha doğrusu hem büyük bir kulağın sahibi olacak hem de deformasyonlu bir kulağın sahibi olacağı için ameliyat olma ihtimali yüksektir. Bu, bu şekildeki deformitelerin ameliyat zamanları genellikle 5 yaştan sonra yapılabilmekte. Basit bir kalıplama işlemi ile düzeltilebilecek bir deformite olan Spock ear ya da Stals ear deformitesini Gördüğünüz zaman çocuk doktorunuzla bu konuyu paylaşmanız, onun daha dikkatli bakmasını rica etmeniz önemli. Ee, eğer ciddi şekilde bir deformasyon var ise erken dönemde kalıplama yapılmasıyla kolaylıkla bu deformitenin düzeltilebileceğini bilmeniz önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerimle.